Selamünaleyküm, Aleyküm, hayırlı günleriniz olsun sevgili arkadaşlar. Bizi takip ediyorsanız abone olmayı unutmayın. Hatırlatarak başlıyoruz. Bugün azimetli peygamber dualarından bahsedeceğiz. Ee, Kur'an-ı Azimşan değişik surelerde peygamberlere ait mübareklerin duaları var. O kısalarla ilgili ve aynı zamanda Duanın konusuyla ilgili örnek vaabında Kur'an-ı Azimşan bize nakletmiş. Bizler de bu peygamber ile yaptığımız çalışmaları çalışmalarıyla bu duaların hangi zaman dilimiyle çakıştığı konusundaki bulguları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Tekrar ediyorum. Ayetlerle ilgili bilgide de vermiştik. Tabii ki Kur'an-ı her dakika, her saat malı ve duada her dakika, her saat edinmeli. Ancak e, duaların ya da e, ayetlerin bazı özellikleri var ve Kur'an-ı bir matematiksel e, özelliği var. Matematiksel Allahu u Teala'nın nizamı içerisinde Büyük oranların, mucize oranların gerçekleşmiş olduğu zamanda e, nümerolojik kesimlerin yani e, hadiselerin, olayların anlatılan ayetlerdeki durumların zamansal kesimleriyle ilgili de Kur'an-ı Azimşar'ın çok büyük bir özelliği var. Bunu sık sık Fatiha ile ilgili anlatmaya çalışıyoruz. Fatiha'nın mesela Yedi ayetin her bir ayetinin haftanın bir gününe tevafuku var. Havasilmine evzet hesabıyla yapılan çalışmalarda Fatiha suresinin ki Kur'an-ı Kerim'in açılışıdır, muftadır Fatiha suresi, her bir ayetin haftanın bir gününe tevafuk var. E, e, var. Astrolojik saatlerde de haftanın bir gününe tevafuk eden ayet aynı zamanda bir astrolojik e, saate e, uygulandığında o gün içerisinde birinci ya da sekizinci saat olarak yine e, tevafuk ediyor ve diğer günler içerisinde de e, bu zaman akışında yerini almış oluyor. Fatiha Söz'deki yedi tane ayetin iki tanesi mesela bir güne tevafuk etme. Öyle bir matematiksel nizamla ayrılmış ve bölünmüş ki bu nizam e, Allah-u Teala'nın bir mucizesi olarak bize verilmiş bir eyleye. Aynı şekilde surelerle, ayetlerle yaptığımız çalışmalar gibi peygamber duaları ile ilgili de bu çalışmayı yaptığımızda seçtiğimiz peygamber dualarının da temafuki olarak kesiş, kesişimsel olarak e, haftanın bazı günlerine denk geldiğini tespit etmiş. E, bulunuyoruz ve bu bilgileri de siz sevgili kardeşlerimizle paylaşıyoruz. Peygamber dualarını örnek olarak önce Adem Aleyhisselam'ın duasını vermek istiyorum. Adem Aleyhisselam'ın duası. Emret'i 5356'ya tevafuk eden ve e, pazartesi gününe tevafuk eden bir dua. Pazartesi sabahın birinci saatte okuyabileceğiniz bir dua. Manası Ey Rabbimiz. Biz kendimize zulmetik. Eğer bizi bağışlamaz ve bizi acımasa, mutlaka ziyan edenlerden oluruz duası. Adem Aleyhisselamın tövbesi olarak geçen dua. Ey Rabbimiz, biz kendimize zulmetik. Eğer bizi bağışlamaz ve bizi acımasa, mutlaka ziyan edenlerden oluruz dediği e, dua. Bu Padat eski günle tevafuk edeyim. Gezegenlerle ilgili bilgi e, verdiğimizde arkadaşlar bu gezegenle günlerin derinliği var diye. Bu haftanın 7 gününü ele aldığımızda her bir günü havasda bir gezegene tevafuk eder. Astroloji de böyledir. Pazartesi günü ay, salı günü meri, çarşamba günü Merkür, ee, yeni isimleriyle söylüyorum, perşembe günü jüpiter, cuma günü venüs, cumartesi günü Satürn, pazar günü de güneşe tevafuk eder. Pazartesiden cumartesiye kadar günlere bağlı olarak da havasta usul olarak zamansal kesişimleri yer alır. Adem Aleyhisselam'ın duasın evciti 5356 yazılı havasla ilgilenen arkadaşlar için evlerinde veri tabanlarında bir e, önemli bir e, sonuçtur. Sözlü havasda da 5356'ı tesbih etmek zor. Uzunca bir dua olduğu için Padates sabahının ilk saati, bu duanın tam kesim saatini e, açıklıyor bize. Padates gününün namazdan sonraki güneşin yükselmeye başlamadan önceki saati. Bununla ilgili en uygun zaman tekrar hatırlatıyorum. Her dakika, her saat tabi ki uygulanabilir ama bunun e, Kur'an-ı Azimşan'ın matematik nizamına göre kesişti kuvvet olduğu yer Padates gününün ilk saatidir. Hazreti Eyyub'in, İbrahim Aleyhisselam'ın duası, 2298 evcet değerine sahip ve çarşamba sabahına tevafuk eder. Evcet değeri 2298'dir. Başıma bu dert geldi, sen merhametlilerin en merhametlisisin duasıdır. Hz. Eyyub'in duası, çarşamba sabahı ilk saatte dua yapılabilir. Çarşamba 2 saati kaçırdığınız zaman o günü 8. saati yani bugünkü saatte 14. 13.30-14.30 arasında yine bununla ilgili dalganın en yüksek olduğu tevafukun en yüksek olduğu zaman birbirini yakalayabiliriz. İbrahim Aleyhisselam'ın duası tam perşembe sabahına denk gelip tam 3000 emciz değeri var. Perşembe sabahına denk gelen duadır. İbrahim Aleyhisselam'ın duası. Ve Rabbim beni namaza devam eden bir kimse eyle, soyundan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz duamı kabul eyle. Duası. Nedir güzel bir Manalı bir dua. İbrahim Aleyhisselam'ın duası. Hem kendisi için hem soyundan gelenler için namazı Rabbinden isteyen çok anlamlı bir dua. Herşem ve sabahın ilk saate tevafuk eden İbrahim Aleyhisselam'ın duası. Musa Aleyhisselam'ın duası Pazar gününe tevafuk eder. Düneş günü Pazar günü tevafuk eder. Sabah 2 saatine. 2465 hemşed değerine sahip olan duamız. Çok ilham bir dua. Rabbim gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dillik tutuluğu çöz ki sözümü anlasınlar duası. İçin kolaylaştırmak için yapılabilecek önemli dualardan bir tanesi. Ulusu Aleyhisselam'ın duası. Bakar sabahına tevaffu eder. Evet, duamız. Süleyman Aleyhisselam'a ait duamız. Nem Suresinin 19. ayeti 6.289 hareket değerine sahip. Ey Rabbim beni bana ve ana babama verdiğim nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat duası. Benim suresinin 19. ayeti arkadaşlar salı gününe salı sabahına tevafuk eden e, Yunus Aleyhisselam'ın duası Cumartesi gününe 2374 EBC tarihiyle Cumartesi gününe tevafuk ediyor. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksiklerden uzak tutarım. Ben gerçekten zulmedenlerden oldum. Ne zulmedenlerden oldum. Duası Enbiya suresinin 87. Ee, ayeti la ilahe ilahe, ilahe subhani kelimek nezalemin çok fiyatı olan ee, dua Cuma sabahına tevafuk eden duamız zekeriya aleyhisselamın duası cuma günle tevafuk ediyor cuma saati e, diğer günlerden farklı olarak e, sela ile namaz arasındaki saat 3943 Evcet sahip. Cuma günü bu en kuvvetli yerinde okunacak olan. Duamız Rabbim beni tek başıma bırakma. Sen valislerin en hayırlısısın. Duası Enbiya suresinin 89. ayeti. Cuma gününe tevafuk eden e, ayetimiz arkadaşlar. Haftanın 7 gününe ait. Haftanın 7 gününe ait peygamber e, dualarını özetlemeye çalıştık. Tekrar e, çok kısa bir sureleri tekrar vermek istiyorum. Adem Aleyhisselam'ın duası Araf Suresi 23. ayet Eyüp Aleyhisselam'ın duası Enbiya Suresi 83. ayet İbrahim Aleyhisselam'ın duası İbrahim Suresi 40 ayet Musa Aleyhisselam'ın duası Ha Suresi 25 ve 28. ayetleri Breyman Aleyhisselam'ın e, duası Mem Suresi 19. ayet Yunus Aleyhisselam'ın e, duası Enbiya Suresi 87. ayeti ve Zekeriya Aleyhisselam'ın duası da Enbiya Suresinin 89. Ayeti sevgili kardeşlerimiz, bunları az önce anlattığınız gibi haftanın her birbirine tevafuk eden şekilde okuyabilirsiniz. Okuma adedi size kalmış. Kalbi e, yönelimle birlikte evce değerleri çok yüksek olduğu için e, istediğimiz tekrarlarla okunabilir. Tabii ki her dakika okunabilecek çok azimetli dualar ancak. Tam evcekleriyle birlikte tevafuk ettikleri vakitleri de veriyoruz. Rabbim hepinize afiyetler versin. Yolunuzu açık eylesin. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.